Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, Minecraft Hardcore'a baştan hoşgeldiniz. E, yorumlarınızı okuyorum. E, yaptığınız yorumları, verdiğiniz önerilerin falan hepsini okuyorum. E, çok teşekkürler bu arada hepsi için çünkü gerçekten e, çok yararlı oluyor. Lakin şu an hiçbirini hatırlamıyorum. Şu an geçen videoda bu videoda ne yapmamız gerektiğini hatırlamıyorum. O bir yarasa mı? O bir orada mağara mı var? Yarasalar mı var oyunda? Yarasalar var sanırım. Neyse oyna bir update geldi ben ulan o büyük güncelleme mi diye düşündüm bir an için sonra değilmiş yok rahatladım ee, şöyle yapacağız ee, şuraları ee, tarla çevirmeye devam edeceğiz ama şey dedin, sen şunları e, makasla aldığım için öyle oluyormuş sanırım şöyle yapsam aynen bunlar geliyor aynen güzel evet bundan sonra demek ki Makasla keseceğiz. Makasa ihtiyacımız olduğu zaman. Bir ses mi geldi? Ne oldu az önce? Şu an video iyi değil mi? Okey güzel. İnşallah takılmalar falan yaşanmıyordur. Okey. Aha! Ee, evet abimlerim hoş geldiniz. Bu arada ekranları yerini değiştirdim. Artık sık sık şuraya bakıyor olacağım. Şuraya bakıyor olmayacağım. O yüzden bu sizin için ne, ne, nasıl bir değişiklik olacak bilmiyorum. Yani. Ne fark edecek hayatınızda? Nasıl bir şey katacak? Korktum. Ee, bilmiyorum. 4. Sadece 4 tane mi aldık ya? Oho. Bunların büyümesini mi gerekiyor acaba? İlla ki bunu yazan birisi olmuştur ama. 7. Şöyle alalım. Kasarım. 10 tane alsak yeter. Aa güneş mi batıyor? Aa okey. Daha yeni girdik o oyuna. E, tarlaları yapayım. Ondan sonra şey yapalım bari. Bir de suyu bu kadar fazla koymama gerek yokmuş sanırım. Ama okey. Böyle estetik görünüyor. Güzel oluyor. Yani zaten e, görsel bir zevkim yok benim. Şu evimden e, gördüğünüz kadarıyla. Ama yine de e, olduğu kadarında kullanalım bari. Falan öyle yani. Biraz açı zaman sanırım sabaha beklemem daha iyi olur. Ironing it. Seni nereye atacağız? Diğer iron'lar nerede? Burada. Evet şunu düzenleyeyim ya biraz. Şuradaki... Black Wall. Seni alalım. Tamam, seni de alalım. Rabbit hide kalsın. Fire charge ne bilmiyorum. Ama yani artık şey var, menü falan var. O yüzden buradaki şeylerin bir kısmını daha rahat e, idare edebiliriz gibi geliyor. Seni koyalım. Black Wall'u koyalım. Sen geri gel. Seni kullanırız arada sırada. Çok yünümüz var be, ne yapacağız bu günlerle? Oak Lock. ne yapacağım ben? Ha? Tarla mı yapacaktım Oak Hatırlamıyorum. Şimdi keşfe çıkarız biraz sonra. Evet. Şey yaparız. Dışarıya keşfe çıkarız ama şu an Şu an uyuyacağız. <gülüyor> şu an herhangi bir şey riske atmayacağız. Biraz plan, plan bir şey yapmıştım ben. Kafamda bir sürü şey vardı ama. Son videodan beri bir asır geçtiği için. Aa kalkan yapmamı istemiştiniz evet. İskeletleri görünce aklıma geldi. Nasıl ya o kalkan ee, bir demir parçasını alıyorduk. Şöyle mi yapıyorduk? Çok teşekkürler bu arada yorumlarınız için. Evet. Yeah. Hiçbir şey olmadı. Bunlar tahta çünkü. Çünkü herhalde böyle yapmam gerekiyor. Hiçbir şey olmadı. Al al. Açsana. Shield yok mu ya? Şöyle ortaya şunu koysam mesela bu ne shield yuvarlak shield yok mu yok ama hiç sıkıntı değil ne, neymiş bu Ha oğlum bu ne, bu ne be bu <gülüyor> baltaya benziyor da çok okey tamam bunu yapalım ah evet artık kalkanımız oldu güzel seni koyalım ya şöyle sana şu an gerek yok gibi şöyle duralım şöyle bir şeyimiz olsun ok saplingleri de şey yapmaya gerek yok onları da şöyle koyalım neredesin lan sen Yan, yanmışsındır sen ama yandı mı acaba Bunu neye basarak şey yapıyorduk? Hayır. Bir tuşa basarak kalkanı ekstra olarak kullanabiliyor muyduk? Bir şey vardı sanki ama neyse çok da önemli değil şu an. Okey dur bakalım. Şunu bir yiyelim. Benim başka bir yiyeceğim bir şeyim var mı? Ha benim artık şey de yapmam gerekiyor yavaş yavaş. Çiftlik falan da yapmam gerekiyor ki hayvanları rahat rahat kesip doğrayabileyim. Yapalım abi. Çiftlikleri yapalım. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şunların hepsini alacağım. Senden yapmayacakmışız. Çünkü bunların hepsini stick yapmamız gerekiyor önce. Şöyle yapalım. ha. Seni alalım. Seni şöyle mi yapıyorduk? Hayır. Böyle mi yapıyorduk? Evet. Yok bu. Bir, bir tane olacak bundan. Al al al. Nasıl yapıyorduk ya? Böyle mi püldük? Ne pataka burada? Yapıları göstermiyor mu bu? Aha gösteriyor dur. Lan cheat yapacağım. Ha. Nasıl yapacağız bunu ya? Ha. Oha, fazlaymış bu. Tamam neyse o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve Bitsin bütün her şeyimiz. Okay. Yok bu olmuyor. Tamam. 21 taneyle hiçbir şey yapamayız ki biz şimdi. Gelip ağaç mı keseceğiz yine? Gelip ağaç keseceğiz yine. O zaman sen geliyorsun. Evet abimlarım ne yaptınız? Ben çok keyifliyim. Ben çok keyifliyim ya şu an. Güzel bir kahvaltı yaptım. Hayat güzel. Her şey güzel. Bayılıyorum yani şu anki hayata. Evrene. Kuzularımız var gördüğünüz gibi. Şuraya ben evler dikeceğim. Evler dikmeyeceğim. Ağaçlar dikeceğim. Çünkü neden dikmeyelim? Şurası bizim ormanımız olacak. Buraya çizgili orman diyeceğiz. Çizgili olması için herhangi bir yok. Abi sevdiğimiz şeylerin altını çizeriz. Ormanları da seviyoruz. Bilmiyorum. Bir şekilde şey yapın işte. <gülüyor> Oradan bir şeyler ee, çıkarırız. <gülüyor> Sizi yakalayamıyorum! Keselim hocam seni. Çünkü 21 tane... ...çit yeterli değil. Bu... Bu tam büyümemiş gibi ama yapacak bir şey yok artık. Bunu da keseceğiz. Acı verici gerçekler bunlar hep. Tamam senden iyi çıkar. Bunu gölkeşif yapmaya gidecektik ya. Ha intro intro'mu sildim sanırım ben yanlışlıkla bilgisayarımda artık intro yok. Ee, ne güzel değil mi? Ee, tam seni kapatalım şu an. Ee, evet böyle bir durum var artık bilgisayarda intro yok. Ee, Nasıl int yeni bir intro yapacağız? Aynı müzikle tabii ki. Çünkü o müziğe bayılıyorum. Ee, şöyle okudum kocaman bir çiftlik yapalım nereye? Şu, tam aynen tam şuraya kocaman bir çiftlik yapalım ya yani şuraları temizleyelim biraz da şeyimiz olur zaten. Yani biraz böyle düz görünmesi şu an şu an bu vakit kaybı değil mi? Şu an bu vakit kaybı, evet, şu an bu vakit ee, Daha düz bir yere yapabilirim belki. Ama çok da uzak olsun istemiyorum. Aa elma. Aa okey. El elmalarımız oldu artık. Nereye yapsak ya çiftliğe? Ormanın olduğu yer yapsak fena olmazdı ama. Şurası neydi? Şurası cehenneme giden kapıydı. Tamam şu kenara yapalım ya, şu kısmı yapalım ya. 48 ne demek 48? 6'ya 6 yapabiliriz. Matematik öğreniyoruz bugün de biliyorsunuz benim de saymayı çok Aa yumurta! Hemen o yumurtayı almaya gidiyorum. Yumurtayla ne yapacağım? Gittim lan yumurta kayıp. yok. Bebeğini alıyorum. Aldım. Bebeğini alıyorum da çok yanlış anlaşılmalara sebep olacak bir şeymiş. Şu an fark ettim ona. Dur bakalım şimdi. Burada bir mağara mı vardı? Ha yok bu şey mağara. Yo yo yo. Kolay gelsin size. Hayat böyle güzel. Güzel bir kahvaltı yaptım. Kendime geldim. Ee, çok... Bir şey denedim. Kahvaltı yaparken. Denediğim şey başarılı oldu. Çok başarılı oldu. Hoşuma gitti bu iş. O yüzden şu an keyfim çok yerinde. Ama yani şurayı ortadan kaldıracağız. Evet. Çiftliğimizin altında da bir sürü mağara. E, canavarı olacak. Ee, eğer bir sabah kalkarsak ve bütün hayvanlarımızı ölü ve kanı çekilmiş olarak bulursak e, kimlere suç da iyi biliyoruz. Oyunun acaba sesi fazla mı yüksek şu an? Hafif bir verim bir kısacağım oyunun sesini. 70'e yayın böyle yok okay. ki. Okay, böyle. İyi herhalde böyle ya değil mi? Evet şu an bu kesinlikle verimli şu an yaptığım şey. Gördüğünüz gibi e, tohum da alıyorum. Çok işlevsel bir işlev. Eylem bu şu an. Gerçekten ben de küçükken hep toprağı kazmak istemişimdir. Hayatımı bu şekilde geçirmek istiyordum. Toprağı kazarak. Çok keyifli bir yol olsa gerek. Hayatı kazanmak için. Hep bunu hayal ederek büyüdüm ve sonunda... E, ...survival kraft ee, ettiğimiz survival oyunları bunu da gerçeğe dönüştürdü. O yüzden bütün bu oyun yapımcılarına buradan tebrik ediyorum. Çocukluk hayallerimizde bize ulaştırdıkları için. Hatta ben şöyle şuraları da kapatayım. Sen, sen burada dur. Sen burada dur. Sen burada açık dur. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır. Düşündüm, düşündüğüm kadar geniş olmalı. Şuraya da koyacağım iki tane. Daha fazla şeye ihtiyacımız olacak. Bu üzücü. Bu çok üzücü şu an. Ay yok la. Ben neden hep a evet ben hep kare hesabı yapıyorum ya. 6'yı ya 6 o zaman 6 kere 6 36. hate be bak nasıl geometrim şeyim falan var ya. Ama değil çevre hesabı yapmam gerekiyor. Evet. Bu da üzücü. Çünkü matematiğim ve geometrim falan iyidir yani normalde. Üzücü. Şu an şu an şu an kendi kendime hayal kırıklığına uğrattım. Hayat böyle. Ba bazen kendi kendinize hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Ee, kapı acaba kapı e, gösterebilir misin yok kapı kapıyı gösterebilir misin burada mı bakacağız kapıya hayır şuna tıkladığın zaman Burç fans fans gate yok muydu abi az önce kapı göstermedin mi sen bana ulan bir yerde kapı gördüğümü eminim ha yok şey yaptım şöyle yaptım değil mi ha kapı okay. A, ok, trapdoor da yapmışım. Neden böyle bir şey yaptım ki ben? Neyse, okey. Tamam, bunu da böyle yaptık. Buraya da e, şeyler, hayvanlar işeyecek, edecek falan filan metabolizmik atıklarını halledecekler. Şunu şey yapalım, aynen güzel görünsün. E, şuraya iki tane e, koyalım. Güzel. Yani şöyle uzaktan bakıldığı zaman hoş görünen bir, simetrik görünen bir evimiz olsun. Yine mi güneş batıyor ya? Hemen şeyler örümcek, kelebekler diyecektim. Neden kelebekler diyecektim ki? Örümcekler de hemen alttan alttan dürtüyor. Bak biz geliyoruz şey yapıyoruz falan diye. Ben acıkıyor muyum? Ama elimde iki tane elma var. Elmadan ne yapabiliyoruz acaba? Elmadan ne yapabileceğimize bir bakayım. Evet çift, çiftliğimiz olacak. Seri üretime geçeceğiz ki bir daha yemek bulmakla uğraşmayalım. key ben ne, Ha, elma elma Aa yumurtadan ve ha böyle bir şey yapabiliyormuşuz bak. Pasta pasta pastayı ne yapacağım ki ben? Pasta bam diye soul campfire mı? Key okay. Iron bars. Birisini hapishaneye atacağım. Wow, abi, wow. Şu an çok fazla şey çok fazla. Wow ya. Şöyle bir dışarı bakalım. Evet gece olmuş. Ben uyuyorum. Çok risk at. Elimde gerçekten şeyle uyudum. Elimde bir parça çamurla uyudum gece. Kılıcımla uyumayı tercih ederdim. Şimdi. Elimde neler var? Atabileceğim şey yapabileceğim. Şunu atabiliriz bence. Şuna gerek yok şu an. Seni ve seni alabiliriz sanırım. Seni atabiliriz. Şu an gerek yok. Çakmak bir tane kalsın. Sen ne yapacağımı bilmiyorum. Seni de atalım. Çok fazla kömürümüz var. Şöyle kalsın mı burada? Okey. Böyle, böyle iyiyiz. Sanki birazcık daha ağaç kesmemiz gerekiyor ama bu arada... Ee, birazcık da ağaç kesmemiz gerekiyor derken şunu da unutmamak lazım. Okay. Baltamız hazırda dursun çünkü bitiyor. Şimdi bu böyle kalsın. Nereye gideceğiz? Aa ağaçlarımız büyüyor çok iyi. Biz gidip gelene kadar ağaçlar kocaman olur. Çöl diyarına mı bir gidip gelsek acaba? Yoksa orman diyarına mı bir gidip gelsek? Şöyle gidelim ya. Bir, bir köy bulalım abi. Köyden bir hasat alalım. Havuç mavuç bir şey. Çünkü bizim bu hayvanlara yem vermemiz gerekiyor. Yolda giderken de o zaman bütün şeyleri şöyle toplayayım. Gelecek olan bütün tohumlar da elime gelsin. Şöyle bir bakalım. Çöl diyarını şöyle bir eve bakalım önce. Okey. Orada ağacımız gibi belli ediyor. İnşallah kaybolmayız. Ne? Okey. Korkutucuydu. Yakınlar. Ya hem sus sesinin hem de lav sesinin aynı anda gelmesi biraz korkutucu. Okay. Yine şöyle bakıyoruz. Şu tarafa gideceğiz. Şu tepenin ardına çıkıp. Bakalım, aa! Ne, o, kale mi o? Kale mi, köy mü o? Köy mü lan o? Abi de yağmacılar falan gel. Onlar ne? Aa, kolem! Hocam siz nesiniz? Bana saldırırsanız ben ölecek miyim acaba? Merhabalar. Aha! <gülüyor> Bunları ben alıyorum o zaman. Merhaba. Ha. Öyle mi? Okey. 20 bit verirsem... Emerald verecekmiş. Emerald verirsem alttan şey verecekmiş. Okey. Hocam ben buraları boş bırakmak istemiyorum. O yüzden bunları dolduracağım. Ne var? Ne oldu lan az önce? Yok ben bir şey attım. Okey. Bir hayvan mı var orada? Bir şey mi var burada? Ne yaptın sen? A! Ulan kedi varmış içeride. Kedi kaçtı. Ohoho Bunun ne olduğunu Nesin sen? Ne aldım ben? Hay Bale Kalsın burada bu Hay Bale Ben onun ne olduğunu tam bilmiyorum Şu an çok şey yapmak istemiyorum Bir şey ölmüş burada okey Wow! Çokça şey çok... Ya şapkalarınıza bayıldım ya ben sizin. Ne kadar güzel bir yere geldim şu an. Bu ne? Ne hocam bu? Nereden geldiğimi bulmam gerekiyor daha sonra yoksa burası kalır böyle. <gülüyor> Ay çu çu çu yesin seni. <gülüyor> abi ben insan bunları saldırmıyorumdur umarım şeyle böyle elindeki şeyle ben bunların hepsini alıyorum. Kaktüsler neden burada abi? Bunlara kaktüsleri ne yapacaksınız oğlum? Ya, i̇llaki bir şeyler yapıyorsunuzdur ama Ne kadar saçma bir Şey Ne kadar saçma bir ev Bahçeme gelin de ölün falan gibi bir havası var gel sen oraya git Wow Ay çı çı çı çı Abicim artık nasıl Şey yapıyorsan buna kedileriniz kaçıyor ya bu ne Key. Okay. Oraya kutsal kitaplarını koyuyorlar. Uyuyurun bentsizlik kedilere bak! Kedim olacak. Kesinlikle kedim olacak. Bunun herhangi bir şeyi yok. Bütün kaplarınızı açık bıraktım bu arada. İnşallah darılmaca, bozulmaca falan yoktur. Şöyle bir bakıyorum. Bu kulenin tepesinde ne var diye. Bütün hiçbir şey yok ve boş boş... Aha! Oho! Nice! Güzel. Ya kaktüse ihtiyacım yok çünkü çölde bir ton kaktüs yetiş... Ka Neden kaktüs yetiştiriyorsunuz abi? Kaktüs zaten yetişiyor ya kendi kendine. Çölde kendisi yetişiyor ya kaktüsün. Burası şeydi evet burası... Bu ne bu ne? Ha, öyle şey okey. O, o da namazlık gibi bir şey böyle. Veya, veya yoga yapıyoruz yani bilmiyorum artık nasıl bir inanç sistemi varsa burada. Ne kadar ilginç bir yer burası. Burası aa. Vay be saksıları falan bile var. İnanılmaz ya. Bu ne? Bu hiçbir şey. Evet bu gerçekten de hiçbir şey. Lan sen gidip koyunları falan mı öldürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sana balıkla yaklaşacağım sarı değil mi? Seni balıkla temlemem gerekiyor. Sizi evcilleştirmek için balıkla yaklaşmam gerekiyor. Gördüğünüz ve şu an bilmediğim ne varsa lütfen e, yorumlarda yazın abi o böyle mesela şu ney be samanı ne yapacağım ben. Falan yani bunların hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Burada yetişmiş bir şey var mı? Yok daha yetişmek üzere. Ama üzerinde gezmeyin yani bunların hoş değil. Üzerinde gezmeniz hiç hoş değil. Aa bu güzel bir taktikmiş lan böyle merdiven koyalım şeylerin yanlarına. Ee... Taş merdiven fena olmaz. Bunların yanlarına konulacak. Koyun içeride ne yapıyor abi ya? Yani? Taş merdiven güzel olur aslında şeyin yanlarına böyle tam sen. Ne sms'sen? mı? Paper verirsen bana boş harita verecek. Ulan. Boş harita kağıt zaten. Boş kağıt, boş harita zaten. yani. Aha, Emerald. E, Emeral'da ben tutayım elinde çünkü ne yapacağım şu an bilmiyorum Emeral'da e, siz daha iyi bir fikir verirsiniz yine yorumlarda lütfen belirtin yani değişik okuş yapabileceğimi biliyorum zaten Lütfen onu demeyin gözünüzü seveyim abi değişik okuş yapabilirsin demeyin salak gibi düştüm oraya bu ne abi Aaa burada kuyu vardı bir tane değil mi? Kuyunun içinde sanki bir şeyler vardı gibi mi hatırlıyorum? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Kuyunun içinde bir şeyler mi vardı? Aaa hepsi çanın etrafına toplanmış. Aaa ne güzel! Fallout'taki şey olayı. Sizin köy kuyunuz yok mu abi? Su nereden çekiyorsunuz diyeceğim yanlarında şey var evet. Ben bir şuraya bakmak istiyorum. Şöyle bir bakayım. Kuyuları... Evet gerçekten de yok. Ben bir şuraya bakayım. Ne o? Onlar ne? Wow! Denizin altını görebiliyorum. Ne kadar salakça şey bu ya. Okey. Ben biraz ekmek yiyeyim o zaman. Ke böyle kesiyorum. Çünkü bedava odun. Ulan bir ses geliyor. İçeriden mi geliyor, dışarıdan mı geliyor anlayamadım. Oh, okay. Şöyle oluyor. Şunu da keseyim. Bak ne güzel. Aşağıda gibi okey. Bunlar ne abi? Bunların ne olduğunu bana söyler misiniz? Ee, ondan sonra ben de şey yapayım. Yani çok anlayabilmiş değilim bunların ne olduğunu. Kafam hafif karıştırdı bu durum. Hmm. Hmm. Sanki bu yabancı gibi falan. Lan ben burada yatacaktım. Dur. Dur. Bir dakika. Yataklardan birini bana verin. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Şş, şş. Hayır. Ben buna güvendim. Yataklarınız var diye şey yaptım ben. Kalk lan. Hah. He, <gülüyor> <gülüyor> respawn set Respawn olacağım çünkü ben. Bu zombi köylü var mı ya acaba arada? Neyse onların bana ne olduğunu Söylersiniz Eee tam da güneş doğarken ve yapımlarım çok teşekkürler izlediğiniz için. Bu bölümü burada noktalayacağız ve hemen diğer bölüme geçeceğim. Ee, dediğim gibi sorduğum sorulara veya gördüğünüz şeyleri dair yorumlarınızı salsetediğiniz bir şeyiniz varsa yorumlarda lütfen çekilmekten e, belirtmekten çekilmeyin, çekilmekten belirtmeyin diyecektim. Ee, eğer keyif aldıysanız da like butonuna tıklayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, edebilirsiniz. Dileyenler e, katıl butonuna tıklayarak kanala üye olabilirler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta mutlu, keyifli ve huzurlu kalmanız dileğiyle. Yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.